Rus zamanısi aklınıza e geçiyor. Halbuki ki odağı öldürdüğün insanlar evetim bizim geldiği devlet ordumuzun insanıdır. En azından Müslümandır. Arnavut değil ona Müslüman diyemiyor ya salak alçaklıklarından. Bu kadar Arnavut öldürdük. Bu kadar Müslüman katliam oldu diyemeyin. Böyleyken Rus kafiyi Muazzadan geçmek ister Müslümanları kayırmak üzere harekette bulunan Amerikan dolanmasını arkadan vurmak için. Biz de diyoruz geçin. İlk karşı çıkmak lazım gelen biz, biz bizim hükümetimiz olması lazım gelirdi ki ben ne Montrach anlaşmasını kabul edelim ne de Lozan. Fesh Çünkü sen benim insanımı, Müslümanları eden bir kimseleri müdafaa için Görüyen donanmayı arkadan vurmaya geçecek. Kapattım şeyi, bu anları. Ne ederim? Şimdi o goca alemde zırlılar içeri girip toplandıysa, o lan şey tepesiyse, fesim odaysa, gözlükteki donanmanın önüne böyle girip kapatsan ne yapar? Engel. Hiç şey olmaz. Hiç kiminde Ya donanma çünkü onun üstündeki ateş kuvveti, Türkiye'nin ateş ordusunun ateş kuvvetine üç defa, beş defa keser. Elamet Elhametler ada gibi. Görüyor mu yani o resimleri görmedi. Arkasından boyuna geçecek. Çünkü sormagirhanı muhassaf yüzünden para alır, geçirdir. O yoldan para almaz hükümet. Ne ticaret gelişsin, ne harp gelirsin. Elini kolunu sallayarak geçecek ve bosnayla vuracak. Kosova'yı da vuracak, Arnavut'u da vuracak, Makedonya'yı vuracak. Hasılı kelam oradaki İslam'ın kökünü kesecek. Bizim avanak Ecemi yol veriyor, gelsin diyor. Bir şey var, muahedemiz var. Muameleyi sil bilmeyi de at. Ne muahedesi bu? Böyle sahip karakterli, sıfır karakterli sıfır iradeli bir kimse elindeki koca bir memleketi. Onun şimdi onu Rus Türkiye Amerikan Amerika şimalı. Türkiye Amerika müsaade vermeyecek daha aşağılmasına çünkü işim için var. Tüm hatbol şeyleri eline geçmesi hiç değil. Çünkü şeyler Irak'ta onlar düşmanı. Bir daha da ne? Amerikan hegemonyası haline Karahöy hacsini şeyden başlayacak. Irak'tan Türkün orduları da yukarıdaki o orduşlar beraber aşağıdaki Şam'la Şam beraber olacak. Onun için Türk bunun Türk'e girmesi, Türkiye'ye girmesi hummü harbi çıkarır dedi şeyh Abdül. Muhterem Hazreti Şirazi tehlikeli bir günlerdi şimdi. Öyle olduğunda ordu aciz kalır, işi yapabiliyor. Bu da korkudur. Bu da korkudur. NATO'nun emrinden girecek. NATO dediğinde Amerika buya bua hüvvet edecek, aşacak iki tarsı. Bitirecek olan işi tesirler. Hani burada harf olmayar, ilkan bırakmayar. Çünkü ikmal alan Türk orada korku harekete der, eldekini attıklar sonra gerisini getirmez çünkü malına bu taraf. Negizi bu taraf. bu buradaki evvelin Amerikan'ın kontrolü Şam'da, Irak'ta, İran evvelin Suriye, Suriye, Lübnan hep Arabistan hepsi Amerikan'ın kontrolünde durur. Ötekle yukarıda birbirlerine haşır olurken alamak bir taraftan hücum edecek, istilavları bitirmek için. Japonda Rus'u Asya'dan sürmek için yürüyecek. Kıdırıca koparırlar. Bu atom bombalar bilmem neler kontroldan çıkmadan istediklerini yapacaklar. Bu arada bir sayha çıkar, bir tekbir alır. O tekbir ile bütün bunların ateşli silahı dediği yani kompütörlerin durması manasına Hepsi durur. Ondan sonra iş verir bize taraftır. Her hareket bize taraftır. Bir de o Şamal yol oraya gideceğiz. Miftirada bu kompüterlerin üzerine ne derler o? Mesayet? Mesayet. Mes Demiş ki üzerine çift mi derler? Mikroşik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hangisinin taal olduğu belli değildir dedi. Hani hesaba gelmez. Bu masayollardan varmış. Denizlerde, karalarda, her tarafta. Bilmiyoruz diyor hangisidir. İşleten çalışacak Şeyi ateşleyecek. Bilsen bastırırsın diyor. Üstünde çok yerinde varmış o şeyler. Çift mi? Evet, evet. Michael Kimler. Onun için kontrolden çıkacağım muhakkak diyor. Kontrolü alabilmek imkanı yok diyor şimdi. Tek olsa belki onu durdurmaya bir yol bulur. Lakin hangisinden ateşlenecek farkında değil. O kadar var üstünleri, içinde dışında, üstünde başında şeyleri. Onun için ki Hiçbir devlet aklı başında olduğu müddetçe atom harfına girmeye kendini zorlamaz. Tehdit eder, korkutur bir kutur ama ona basmaya cesaret etmez. Çünkü bunun basmasıyla beraber o tarafın haberi olup o da karşılık Karşılığını verecek yani. Düşmesini beklemeyin. Bu kimse cesaret etmez ona. Lakin bu şimdi Kontrol, o zaman kontrolundayken kimse basmaz cesaret enmez olur. çıkınca kim kime tutsun. Onun için yediden bir kişi alacaklar bir şey kadar. Evet. Yediden bir kişi. Hakikaten evet. yani. Yani mahduz sayıda değil, bütünüyle parlayacak bunların hepsi. Nereye tayin olunduğu sahiden oraya düşecektir. Cehennem gibi olur dünya. Nükleer bunlar. Nükleer ki hepsi şeylidir. Nükleerizde yoktur hediye. Cenab-ı Hakk'ın emrine dönmeseler çare yok. Çünkü oraya katıyor, buraya katıyor, biraz daha cinnet geçirecek, ölecek Deli olacak o zaman, çıldıracaklar. Haşalara daha sıra gelmedi. Ordunun hareketine emir geldiğinde bak bakayım, haşaları bakalım. Konuşması, oturması, başka fiyakayla gün gün başladığı vakitinde paşalık o zaman belli olacak. Neyle uğraşmak lazım geleceğini. Yani günler yakındır Hazretin çıkmasına. Ve tecelli geçen Cuma akşam namazından böyle sekizdir, muakşam sekizdir. Tecelli değişti. Zaten bir hafta beri de otopatürler böyle şeyler ya. Söyler diyor Amerika. Bir hafta beri, <gülüyor> akşam namazından itibaren dedi, bize tecelli değiştiğine dair talimat aldı. Bütün evliyalar bu akşam gibi. Geçen hukukların bu akşam gibi, akşam namazında döndü. Hepsini kapattı. Sürt de kapalı, Rus da kapalı. Sürt de ne halt edeceğini bilemiyor. Kaşifti o da. Rus'tan imdat dediler. Rus kaçam tutulmuştu. Ben de kurtulamalı duruyorum. Çünkü muharebe paranın yüzüne ne dersin? Parası her olmaz mı? Yok. O yüzden Amerika üstü. Silah atmaktan bitmez iş. Para ile yapılır her şey. O yüzden dedi talimat odur. Rus da şaşırdı. Amerikan oradaki insanları kaymak ve hanesinden kaptı. Lakin zıt olan kimseler de var Amerikan temsilciler. Kimisi ister, kimisi istemez. Pentagon denilen merkez var onların Lakin söz birliği edemeyiz. Kimisi diyor hava harekatı kafirdir, ileri gitmeyelim. Kimisi diyor ki karadan da patlatalım, başlayalım. Kimileri diyor ki bekleyelim, iş nereye varacak? Bu mülteciler çıkıp gittikten sonra ne ne yapacak bu? Ruslar ne yapıyor? Yani hepsi bir şey düşünüyor. En hafifinden bundan nasıl sıyrılabiliyor? Çok tehlikelidir. Çünkü aziyet haddinden fazla tehlikelidir. Lakin ma ma bizim milletten daha ciddi millet yok. Bizim hükümetlerden daha rahat hükümetler dünyada. Kimisi eski hikaye oku, kimisi teyalerle dolaşır gider, kimisi olmadık şeyin arkasında koşturur. Halbuki Bugünkü tehlike, dünya tarihinde olmayan tehlike var şimdi. Çünkü küfür yıkacak. Ama şahit hükümet bir yol açtırırken bu dozel getirir, dağları yık, tarp, karşalar, ilk tesviyesini yolun kaba taslak açılışı, o kaba ağır maçı davrandır. Ondan sonra Amerikan Asfaltın dökme tesviyesi ondan sonra gelir. Onun için şimdi diğer insanlar gelmezden önce bu yolun yıtılıp atılmasıdır. Yani kafir kafirin kırılacak de. Allah'ın ikması onlar birbirlerine güyan ediyorlar. Dünya hakimiyeti için onlar iyice kırılıp bittikten sonra o Amerikan asfaltını döşemek üzere. İslam şeriatını göçlemeye Mehdi orta mı geçer? Kenarkıyı kırar, yıkar, keser, atar. Bunu tesviyesini yapar. Onun için vakit kalmadı. Vakit şimdi tam kemalindedir. Evinde duran selamettir. Secdesi olan selamettir. Zulme niyeti olmayan selamettir. Kötü niyeti olan tehlike dedir. Kötü fiili olan tehlike dedir. Kehanet istemeyen terk eder. İslamı istemeyen terk eder. Namaz kılmayan terk eder. Okumuyor mu? Terk eder. İslamı şartlarını yerine getirmeyen terk eder. Vaşiyet. Onun dışında dünyanın orduları o tüm seneleri kurtarır. Hiç asla olacak. Rabbimiz Allah'tan çok büyük bir imtihan. Ne bekleyeceğiz? Fettak'a e gitmek isterim Şam'a. Şam'da tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam çıktığında orada beyat olacaktır. Dünyanın içinde bu hareket başladığında da emni aman oradadır. Ne gibi bir yolla biz buradan Krablus'a çıkmaya veya Tartus denilen yer var, oraya çıkmaya Veyahut meyvcuta çıkmaya kısa mesafede vasıtalar da yer var şimdi. Orada Lübnan'da belki bin aile barındıracak açık yer mesafe, mesafe var. Şeyde Trablus'un üst tarafında güzel yerler oraları. Tabi oradan şimdi bu teknoloji durduğu takdirde her şey eski tabiatına dönecektir. Yani insan gücünün efendim, tekrar hizmete gireceği devre gelecektir. Bu fetret devresidir. O kısa bir zaman olur. Harpler darbe bittikten sonra başka menba açacaktır. İslam'a tekbir ile beraber İslam'a kudretullah'tan bir kuvvet açlanacak ki Teknoloji, benim ışık suratının yanında eşeğe binen adamın suratını dedik. Her sahada o kuvveti kullanmaya izin verilecek. Mete Ali Salam teklifi aldığında. Ağır ağır, efendim, buradan oraya kısa mesafedir. Vaziyet, muharebeyin çərşildə daha ziyade aydınlığa kavuşır. Bu bakıyor, bakıyorum. Ağırlık bir tarafa anlaşacak. O vakitten belli olur. Hangi taraf ağırlaşıyor. Çünkü Yunan'da Ecevile'ye kalmaya kolay çok var. Kim gelirse barınabilir üç ay, altı ay. Şam'da biraz sıkı tutuyor onlar. Lakin Şam'da değişecek. Şam değişti vaktte izin veririm oraya gelmeye. O zaman Türkiye çok değişecek. Türkiye'den Müslümanlar artık şimdi hiç rahatlık yok. Yok şimdi Müslümanlar çok rahat. Oraya buraya dokunduğuna bak. Müslümanlar çok rahat. Yalnız burada açılacak millet Anadolu'nun cennetine ve Şam'a doğru atacaklar. Hadi bu amuk olmasındaki. E, muharebe neticeye varıp Rus yıkılıncaya kadar, sıklar bitince, bitinceye kadar o bir sıkıntı demesi olurmuşum ama Türkiye'de. Onlar üç ay sonra yıkılır gittiğinde Türk açık istediği herkes yerinde demek. Evet Sıkı günler vardı demek. Var üç ay. Üç ay da değil. Sıkı evet. gündür. Onun arkasında artık. Tekbiri aldı mı biter. İşte 2000 tarihinde ümit ederiz ki artık o İslam'ın kuvveti tekbirin kuvvetidir. Bu teknoloji dediği o para etmeyecek, sıfırlanacak. yedilerin zamanında sıfırlanacak da onun arasında üç ay kadar bir zaman olur. Gene insan dedenin kuvvetini kullanmaya mecburdur. Lakin ondan sonra hasetimedi teklif aldığında manevi güç verilecek. En azından insan gözünün baktığı yere mümin geçişir. Ne araba ister ne tayyar ister. Formalığı da var, ne formalı hayvanlar. Her şey tabiatına dediğimiz gibi. Şart ol. Yani siz de İslam'a dikkat et, haramı Hazıra koyma işi tamam. Oradan da tesirli şu vallaacak. Acaba tit sorma gitsin. Bir tondela giriyor dedi şeyk Ahmed Hazretleri bana. Dünya ağır ağır tondela yaklaşıyor. Karanlık bir tondeldir. Lakin tondelin öteki başında başka dünya var. Bu girişteki dünya başkadır. Bu dünya şeytanın dünyasıdır. Tonneli geçtikten sonra Allah Celle ve Alaa'ya ait olan. O kimselere ait olan dünya o. Bu şeytanın dünyasına bağlı olanlar tonelin içerisinde kalacaklar, geçemeyecekler. Çünkü onların istediği hayal o tarafta yok. Madem istemiyorlar, burada onlar kalacak. Geçecek olanlar ancak şeriatı isteyenler geçecek. Onun dışında olanlar geçemez. Hepsi burada işleri biter. İşte o hale yaklaşıyor dedi bir şey katı da o Ağır ya yaklaşmakta. Giriyor diyor içeriye. Öbür şu ondan girişti o. Dur edelim çıkalım diyor diyor. Hepsi. O gene girişle pencere kapatırlar ya. Hep bir kapatıyor. Evlenir o tarafı istemeyenler burada dışarıda kalır. Atılır. O tarafa o dünyaya ait olan insanlar o tarafa geçecektir. hiç kork. Şeriatı istemeyenler ona gitmez. Ne işin ifadeci orada? Allah'ı istemeyenlerin işi yok orada. Şeytanı isteyenler burada kalır bu tarafta. Endirler bırakır, atarlar bırakırlar. Allah'ın izniyle o tarafa, o tarafa geçenlerden olalım inşallah. Korkma canım, hızlı. Üzeriniz düşürülür. Ağaç. Bizim tüm bir hayatımız <gülüyor> bütün yuhvanlarımız İstanbul'da, Anadolu'da. Kadınlar işi olmadıkça, zaruret olmadıkça sokağa çıkma yok terbibe vardır. Onun için, bu sözü itibara olsunlar, sokağa çıkmasınlar. Çıkacaklarsa redha yollardan geçsinler ve ders meclisleri olsun, memlikleri olsun, kendi mıntakalarında yapsınlar, uzak mesafelere gitmesinler. Kendi meydanlarında, kendilerine yakın olan yerlerde zikir, hatim, Kur'an-ı Kerim Mevlid-i Şerif kıraatı kendi müntakalarını yapsınlar. Bir semtten bir semte gitmeye gerek yok. Ondan sonra uzatmasınlar. Nihayet bir saat. Bir saattan sonra herkes evine. Bilhassa akşam namazını muhakkak evlerinde kılsınlar. Akşam namazı sokakta kadın bulunmayacak. Hiçbir gerekçe gerekmez orada. Şunudur, bunudur. Hayır. Akşam namazından sonra çokakta bizim ihvanımız görülmeyacaktır. Ve hemen hizmetlerini bitirip evlerine dönsünler. Kadınların ibadethaneleri şimdi evlerinde olacaktır. Kendilerini gözetsinler. Çalışmaya mecbur olmayan kadın vazife görmesin. Kocası beraberse zarar yok. Bir kadın erkekli olan grupla beraber... Geliyorsa zararı yok. Erkeksiz kadın sokağa çıkmasınlar. Gece. Bir korku olursa evlerinin tapularını sormasınlar. Bösmelerle ayet-i üçü okusunlar. Abdest alıp küçük büyük evde otursunlar. Onlar bir şeyler